Değerli arkadaşlar ben Astrolog Arif Aydın bugün 13-19 Mart tarihleri arasındaki haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Evet değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese merhabalar. Bugün sizlerle haftalık burç yorumlarını birazcık konuşuyor olacağız. Bakalım burçları bu hafta neler bekliyor. Bu hafta arkadaşlar bu burç yorumlarını okumak isterseniz bu arada astroarif.com web sitemize girebilirsiniz ve bu web sitemizden buradaki bilgileri size anlattığım konuları doğrudan okumak isterseniz oradan da okuyabilirsiniz. Burç yorumları bölümünden bu hafta arkadaşlar baktığımız zaman astrolojik olarak oldukça hareketli bir hafta olacak gibi görünüyor. Güneş koça 21 Mart'ta geçiş yapıyor ama şimdiden o koç burcunun rüzgarları hemen hemen gelmeye başlar. Ve arkadaşlar bir yeni ay döngüsü başlıyor olacak. Ayrıca 19 Mart'ta Merkür Koç burcuna giriyor ve Venüs zaten Koç burcunda ayın 17'sinde Koç'tan çıkıp da Boğa'ya girecek. Şimdiden de o dönemlerin haberlerini vermiş olalım sizlere. Bu enerjiler yeni başlangıçlar ve fırsatlar için heyecan verici bir zaman olabilir. Ayrıca aynı zamanda ani ve beklenmedik değişiklikler ve olaylarla ilgili bazı durumlar hayatınızda oluşmaya başlayabilir. İletişim, ilişkiler ve finansal konular üzerine özellikle de dikkatli bir şekilde hareket edilmeli ve bu konular bu şekilde dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır değerli arkadaşlar. Ayrıca Mars ve Satürn arasında bir meydan okuma enerjisi var ve bu sabır ve direnç gerektirebilecek bir durumu beraberinde getiriyor. İş ve kariyer konularında planlarınızı iyice değerlendirmeniz lazım ve stratejik hareket etmeniz bu durumda gerçekten ciddi önem arz ediyor. Mars ve Satürn arasındaki bu meydan okuma açısı yani kare açı değerli arkadaşlar ayın 25'inde başlıyor ama dediğim gibi rüzgarlar yine burada daha önce gelip kapınızı çalabilir. Evet. Arkadaşlar genel olarak bu hafta cesaret, motivasyon ve yaratıcılık gerektiren yeni başlangıçlar için uygun bir zaman olabilir. Ancak özellikle ani değişikliklerle başa çıkmak için esnek ve adapte olabilir. Ya da bu konularda esneklik ve adapte olmak sizler için ve sizleri bir adım daha öne götürebilir değerli arkadaşlar. Evet her zaman olduğu gibi koç burçlarıyla başlayalım arkadaşlar. Koç burçları bu hafta. Sizlerin enerjiniz ve kararlılığınız artacak. Yeni projeler veya girişimler için iyi bir zaman olabilir. Ancak aceleci davranmayın ve riskleri dikkatlice değerlendirin. İletişimde bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle de sabırlı olun ve empati gösterin. İşte burada koç burcunun çok fazla eğilim göstermediği alan empati duygusu. Bu sefer diyoruz ki işte bu hafta buna dikkat et sevgili koç. Evet boğalar sevgili yükselen burcu boğa olanlar. Bu hafta kendinizi daha derin bir düşünce sürecinde bulabilirsiniz. Evet, hayatınızda nelerin önemli olduğunu yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. Çünkü hayatımızda bazı olayların önem hiyerarşisinde değişiklikler meydana gelebilir. Aynı zamanda bir ilişki veya iş konusunda kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. İş güdülerinize güvenmenize ve karar vermeden önce, İyi düşünmeniz gerekir. Bu konuda biraz daha dikkat etseniz iyi olur sevgili boğalar. Çünkü neden? Ee, buradaki önem sırasını hayatınızda bazı şeylerin güncellemeniz gerektiğini fark ettiğinizde bu güncellemeyi yaptığınızda da sizlerle alakalı, düşüncelerinizle alakalı, içgüdülerinizle alakalı karar verme sürecinizde bazı değişiklikler meydana gelebilecektir. İkizler Burcu'na geldiğimizde bu hafta yeni insanlarla tanışabilirsiniz veya mevcut ilişkilerinizi derinleştirebilirsiniz. Ayrıca bir iş veya finansal fırsatın ortaya çıkması olasılığı vardır. Ve bu finansal fırsatlar bu seferler özellikle ikizler için çok önem arz ediyor. Ancak detaylara dikkat etmek ve aceleci davranmamak gerekiyor. Her zaman olduğu gibi. Ve burada yine ikizlerin dikkat etmesi gereken konu. Bir şey hani e, cahil cesareti diye bir kavram vardır. Bir şey hemen böyle balıklama atlamak ya da işte bir anda versin aa Bu iş bu kadar basitmiş gibi e, görebilirsiniz. Bu basitmiş gibi görme olayını birazcık kenara bırakmanız lazım. Çünkü bu hafta ne yapmanız gerekiyor? Derinleştirmeniz gerekiyor. Yani yeni insanlarla tanışacaksınız ya da yeni konular oluşacak. Bu iş fırsatlarıyla alakalı sadece görünen basit kısmı değil daha derin bir kısmı olduğunda göz önünde bulundurmanız lazım. Yengeç Burcu'na geldiğimizde arkadaşlar bu hafta iş veya kariyerle ilgili yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Ancak planlarınızı ve hedeflerinizi tekrar gözden geçirin ve riskleri iyi değerlendirin. Ayrıca kişisel ilişkilerinizde bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Sabırlı ve empatik olun. Ve burada en önemli şey Yengeç Burcu'na duygusal tepkiler vermemesi gerekiyor. Mantıklı alanla hareket etmesi gerekiyor. Çünkü burada vereceği duygusal hareket ve tavırların neticesinde ciddi anlamda bazı sorunlar yaşayabilir. Evet, değerli arkadaşlar, Aslan Burcu'na geldik. Aslan da bu hafta seyahat etmek ve deneyimler edinmek veya öğrenmek için harika bir zaman e, olabilir. E, aynı zamanda bir iş veya finansal fırsatın ortaya çıkması olasılığı var. Ancak detaylara dikkat etmek gerekiyor ve önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Bu İş fırsatları ya da finansal fırsatlarıyla alakalı daha önceden aldığınız bir söz vardır mesela. Bu aldığınız söz yerine getirilmemiştir ve bu sözün hala yerine getirilmesini bekliyor olabilirsiniz. İşte sizler için arkadaşlar özellikle yükselen aslanlar için bu sizin aldığınız sözün daha önceki dönemlerden aldığınız bu sözün ne oldu diye hesabını sorma yoluna gidin ve oradaki aldığınız sözün tutulmasını isteyebilirsiniz. Evet, Başak Burcu'na geldiğimizde, Başaklar bu hafta kişisel ilişkilerinde veya işbirliklerinde bazı zorluklar yaşayabilirler. Ancak açık ve dürüst iletişim kurmak sorunları çözmeye yardımcı olabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu açık ve dürüst iletişim kuracağız diye patavatsız çıkışlar yapmamamız lazım. Her zaman şunu söylüyorum, kral çıplak diyen kişi siz olmayın. Kralın çıplak olduğunu herkes görüyor sevgili Başaklar, bu konuya dikkat edin. Aynı zamanda sağlık ve refahınıza daha fazla önem göstermeniz gerekebilir. Evet bu bitmeyen sağlık sorunlarımız özellikle bağırsak bölgesinde ya da işte bazılarının ciltlerindeki döküntüler, egzama ya da işte seborik dermatit falan özellikle yılın bu aylarında çok ciddi manada azıyor. da sebebi bağırsak geçirgenliği değerli arkadaşlar. Ve e, bu bağırsakların e, duygusal anlamdaki e, durumlara direkt olarak bağırsaklarıyla ilişkide Böyle bir durum var. Buna dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Evet terazilere geldik değerli teraziler. Bu hafta iş ve kariyerle ilgili yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Ancak riskleri iyi değerlendirmek ve önceliklerinizi belirlemek önemli. Aynı zamanda kişisel ilişkilerinizde de bazı zorluklar olabilir. Sabırlı ve empatiyle olmanız gerekiyor. Tartışmaları sakin bir şekilde çözmeye çalışın. Zaten siz daha tartışma oluşmadan o işi çözmeye çalışacaksınız. Ancak buradaki yani bu haftaki olayda açıkçası tartışmaların oluşabileceği olaylar ya da durumlarla karşı karşıya kalabilmeniz söz konusu. Ve burada arkadaşlar sizlere o tartışma oluşacağı ortam daha oluşmadan önce Oradan uzaklaşmak yerine o olayı bu yerinde ve zamanında müdahale ederek sakin bir şekilde ya da etrafınızdaki ilişkileri kişilere sakinleştirerek çözebileceğiniz anlamına geliyor. Evet akrepler, akrep burcu bu hafta. Onlarda zaten biliyorsunuz çok uzun zamandır çileleri var ve akrepler ilmek ilmek bu dönemlerde artık yavaş yavaş bir sürü sıkıntıları ve çileleri gün geçtikçe azalmaya başlıyor. Bu hafta finansal konularda bazı fırsatlar ortaya çıkabilir. Ki bu sizler için çok önemli. Hani diğer burçlar için de önemli ama öyle değil yani. Akrepler çok sıkıntılar çıktı. Ancak riskleri iyi değerlendirmek ve detaylara dikkat etmek önemli. Yani bir şeyi buldun diye direkt atlamayın. Bir oturup bir bakın bakalım. Daha iyi şartlar olabilir mi? Daha iyi talepte bulunabilir misiniz? Ya da bir şöyle bir gözden geçirin. Aynı zamanda kişisel ilişkilerinizde veya işbirliklerinizde bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz sabırlı olun ve empati gösterin yani burada olayı çözseniz bile nabza göre şerbet vererek yani illa benim dediğim olacak şekilde değil de bir orta yol bulmanız ve olayı sizin lehinize sonuçlandırılmak açısında o orta yolda ilerlemek biraz daha iyi olacaktır yoksa sırf benim dediğim olur ya da bu iş olmaz diye kestirip de atmayın sevgili akrepler çünkü o gideceğiniz alanlar size farklı kapılar açılabilir. Evet yaylar ve yükselen burcu yay olanlar bu hafta iş veya kariyerle ilgili fırsatlar olabilir. Ancak önceliklerinizi belirlemek ve riskleri daha iyi değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. Aynı zamanda da ilişkiler konusu sıkıntılı olabilir. Dürüst ve açık iletişim kurarak sorunları çözmeye çalışabilirsiniz. Ancak burada abartmayın dürüst oluyorum diye yediğiniz her türlü naneyi lambur gümbür söylerseniz iş daha da işin içinden çıkılmaz hale gelecektir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yani sizin bu dürüst davrandığınız konu sizin işin ne kadar öncelikli yani öncelik nedir öncelik iş midir öncelik aşk mıdır buna dikkat etmeniz gerekiyor ki buradaki risklere dikkat etmeniz gerekiyor yani burada dürüst davranmak iyidir ama dürüst davrandığınızda oluşabilecek riskleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor sevgili yaylar. Yani burada şunu demek istiyorum her doğru her yerde söylenmez olayına bu hafta dikkat edilmesi gerekiyor. Evet oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 22 Aralık 19 Ocak bu hafta seyahat etmek ve yeni deneyimler edinmek için harika bir zaman olabilir. Aynı zamanda bir iş veya finansal fırsatın ortaya çıkması da olasıdır ki bu finansal fırsatlar çok uzun zamandır bazı oğlaklar için tamamen uykuya yatmıştı. Bu dönemde bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Özellikle de ticaretle uğraşanlar için. Ancak riskleri iyi değerlendirmek ve önceliklerinizi belirlemek gerekiyor. Sizin zaten çok risk alacağınızı sanmıyorum ama burada e, olayın gidişatına bakarak bu olayı güzel bir fırsata dönüştürme olayınız var. Evet. Kova Burcu'na geldik değerli arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunda kişisel ilişkiler ön planda ve beraberlikler, ortaklıklar ve bu konularda bazı zorluklar ve sıkıntılar yaşanabilir. Ancak empatik göstermek yani karşınızdaki kişinin yerine kendinizi koymak ve açık iletişim kurmak sorunları çözmenize daha fazla yardımcı olabilir. Aynı zamanda sağlık ve refahınıza ve bu alanlara özen göstermeniz gerekiyor. Zira zaten 3 yıldır akla karayı seçtiniz. Ananızdan, ananızdan emdiğiniz süt burundundan geldi yani kusura bakmayın şu kuramadım ama Yani benim ne demek istediğimi o kovalar çok iyi biliyor Çünkü 3 senedir satürn sizdeydi ve satürn sizden çıktı Hemen böyle satürn bizden çıktı hocam kurtulacak mıyız yok öyle bir şey 2 ay daha onun rüzgarları sürer onu size söyleyeyim Ama o 2 aylık zaman zarfında da satürnün meyveleri artık gelmeye başlar Meyve derken gecikmiş meyveler bunlar Hani öyle çok büyük ödüller de beklemeyin. Yani hakkınız olan bir şeyi alabilirsiniz. Balık burçlarına geldiğimizde de arkadaşlar balıklarda biliyorsunuz Satürn balık burcuna geçti. Önümüzdeki 3 sene balıklarla alakalı ya da haritanızın balık burcu alanında çok büyük gelişmeler ve sıkıntılar yaşanabilirler. Evet arkadaşlar balıklarda bu hafta finansal konularda bazı fırsatlar yaşayabilir ancak riskleri iyi değerlendirmeleri gerekiyor ve detaylara dikkat etmeleri gerekiyor aynı zamanda kişisel ilişkiler ve ortaklıklarda da onlarda bazı sorunlar yaşayabilir sabırlı ve açık fikirli olmaları çok önemli balık deyince arkadaşlar sadece balık burçlarını ele almayın herkesin 12 tane burcu var her zaman söylüyorum bu 12 tane burcunuz sizler için çok önemli ve bu 12 tane burcunuzda haritanızın bir yerinde mutlaka balık burcu var. Ve o balık burcu alanını arkadaşlar satürn girdi. Özellikle bakın özellikle söylüyorum. Ee, balık burcu alanınızda bir Mars varsa bu 3 yıllık dönemde çok büyük sıkıntılar yaşayabilir bazı arkadaşlar. Bu yüzden bunlara e, azami ölçüde önem göstermenizi ben e, sizlere acizane tavsiye ederim. Arkadaşlar danışmanlık almak isterseniz bu ekranda görmüş olduğunuz 0543 20 9444 nolu whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için e, ve orada tümünü işaretlerseniz de e, çan butonun üstünde e, yeni videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ayrıca e, bu anlattığım bilgileri astroarif.com'da bulabilirsiniz ve yine astrolojiye dair bilgiler edinmek isterseniz kanalıma e, web sistemi ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Sizlere bugün bu haftalık bu çorumuyla karşınızdaydık. Elimizden geldiği kadar sizlere bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda e, kanalımızda özellikle bu satürn döngüleriyle alakalı videolar var arkadaşlar. Çok beğeniliyor. E, onları da izlerseniz hayatınızda sizin de hangi alanlarda ne kadar hangi alanlara etkilediğini göre, görürsünüz arkadaşlar. Ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki burç yorumlarında ve astroloji bilgileriyle alakalı bilgi almak için ya da bu bilgilendirmelerle ilgili ve astroloji eğitimleriyle yine karşınızda olacağız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. <gülüyor>